Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. oğlu ile işbirliği yapıp Haktanır Holding'in yurt dışına çıkacak tırlarına kaçak ilaç yükletir. Bu haberi alan Kıymet çok eyiiflenir. Kerem tırlarını kurtarabilecek midir? Mahir annesinin istediğini yapar ve Haktanır ailesine kötü bir oyun planlar. Mahir içeriden anlaştığı bir adamla yurt dışına çıkarılacak olan tırlara gizlenecek kaçak ilaç yükletir. Bütün bunlardan habersiz olan Kerem ve ekibini ise ile heyecanı sarar. Birce ve Akım Defi ile mekanında hazırlıklara devam eder. Akım Defi ile de çıkacak olan mankenlerle konuşurken Birce içten içe onu kıskanır. Aslı ve Kerem de son hazırlıklar üzerine çalışırlar. Mahir kurduğu planı annesine anlatır. Kıymet zevkli dinler ve polisi arayıp ifara kendisinin yapmak istediğini söyler. Mahir ve Kıymet'in tuzak işe arayacak mıdır? Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.